Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar Ocak ayına biraz yavaş içe dönük başlıyoruz sorgulamalarımız var ama önemli hazırlıklarımız da var yeni ay hemen ayın başında 2 ocakta doğacak 12 derece oğlak burcu yeni ayı 12 evinizde doğuyor bu yeni ay ve ay boyunca Venüs oğlak burcunda geriliyor biraz enerjiler yavaşlıyor tabii ki retro gezegen tesirleriyle beraber Oğlak ciddi bir burçtur geleceğimizle ilgili konular planlar programlar özellikle iş konuları kariyer konuları Hani buralardaki hassasiyetleri öne çıkarıyor 12 evinizde gizli bir alan Yani bu ay biraz böyle siz kendinizi çok fazla göstermek istemeyeceksiniz daha sakin daha inzivada Hani daha kendi başınıza yapacağınız işler hazırlıklar var e ee, belki de daha önce birkaç aydır çalıştığınız konular var. Bunları şöyle bir toparlıyorsunuz, eksikleri tamamlıyorsunuz, gözden geçiriyorsunuz. Sağlığınızla da ilgili hassasiyetler varsa aslında biraz inziva, belki bir tatil, bir dinlenme iyi gelebilir. altı çalışmaları, işte hastanedeki kontrolleriniz, check-up'larınız, eksik bazı tedavilerin tamamlanması bunlar mümkün ayın genelinde Herkes aynı şekilde etkilenmiyor Tabii ki Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Eğer 12 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz yükselen burcunuz bulunuyorsa ve haritanızda gezegenleriniz önce burçlardaysa yani yengeçte oğlakta koçta ya da terazide gezegeniniz varsa hem Venüs retrosundan hem yeni aydan daha güçlü etkiler alırsınız Eğer yoksa önce burçlarda gezegenleriniz çok da önemli etkilemeyebilirsiniz yani fazla hissetmeyebilirsiniz bu yeni ay etkilerini. Evet yeni ay ayın 20'sine kadar olan süreçte gündemimizde olacak ee, ve Merkür yılın ilk gerilemesinin sizin burcunuzda başlatıyor sevgili kovalar 15 Ocak'ta Merkür kova burcunda gerilemeye başlayacak 25'ine kadar kova burcunda daha sonra oğlak burcuna gerileyecek. Şimdi Merkür iletişimle ilgili zihnimizle ilgili düşüncelerimizle ilgili ama gerilerken doğal olarak günlük hayatımızı biraz yavaşlatır zihnimizi de yavaşlatır kararsızlıklar verebilir daha çok geçmişi düşünebiliriz iletişim konularında her türlü alanda planlarımızda programlarımızda gecikmeler duraklamalar olabilir iletişim cihazlarında sorunlarla karşılaşabiliriz. İşte telefonunuz arızalanabilir, bilgisayarınızda dosyalarınız kaybolabilir. Bunları zaten biliyorsunuz. Elektrik araçlar, gereçler, elektronik cihazlar, özellikle elektrikle ilgili, işte sosyal medya, internet, bilişim sektörüyle ilgili problemler. Kova burcunda burcunu yönettiği için yani buralarda daha çok bunları hissedebiliriz Merkür gerilerken temkinli olmak gerekiyor Peki ne yapabilirsiniz Merkür gerilemesinde ee, işte es eski işlerde uğraşabilirsiniz hesaplar yapabilirsiniz gözden kaçırdığınız detayları fark edebilirsiniz uzun süredir vakit bulamadığınız işleri taban tamamlayabilirsiniz eski arkadaşlardan haberler alabilirsiniz ee, bunlar gündemde olabilir ve faydalı da olabilir tabi diyoruz yani ayın geneli biraz böyle hazırlık dönemi ee, işte bu gezegenlerin gerilemesi hayatımızda zaman zaman böyle belirli dönemlerde bizi yavaşlatıyor ileri gitmek yerine biraz duraklatıyor ve e, kontroller yapmamızı geçmişi sorgulamamızı içselleştirmemizi istiyor Aslında bunlar daha sağlıklı ilerlemek için daha sağlam adımlar atmak için bizim için gerekli çok da faydalı olabilir ayın 18'inde ise Yengeç Burcu'nda güçlü bir dolunay var Proto karşıtlığında bir dolunay bu sevgili kovalar altıncı evinizde olacak iş hayatınız çalışmalarınız mesleğiniz ve günlük hayatınızda çok güçlü dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz Evet bazı işlerden ayrılma olabilir beraber çalıştığınız kişiler işten ayrılabilir veya hizmet aldığınız evinizde size yardım eden yanınızda çalışan kişiler işten ayrılabilir i̇şte onların hastalıkları veya onların hayatlarında daha güçlü dönüşümler olabilir evcil hayvanlarınızda sağlık problemleri veya direkt yani sizin sağlığınızla ilgili konularda zorluklar olabilir pirita olunca yani bizi baskılayan ya da manipüle eden ya da hayatımızda biraz böyle gerçekten mücadele gerektiren konular anlamına gelir. Bunlar bizi bedensel de zorlar, fiziksel de zorlar, duygusal da zorlar. İşte bu, bu dönem hassas bir dolunay. Kişisel olduğu kadar ülkemiz de çok önemli etkiliyor. Yani olup bitenler sizinle bireysel olarak ilgili olmayabilir. Toplumsal, kolektif alanda olanların yansıması olabilir. Bunlar özellikle iş hayatınızla ilgili. Mesleki konular ya da genel sağlık konularında hassasiyetler olabilir. Bu da belki günlük hayatımızın işte düzenini, çalışma düzenimizi dönüştürebilir. Buralarda farklılıklar olabilir ya da bitişler olabilir. Sonlanmalar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritanıza bir bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Bu da bir öncü Dolunay. Özellikle 27 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa Dolunay'ın tesirlerini hissedebilirsiniz. Bulunmuyorsa çok da önemli olmayabilir sizin için. Bu Dolunay Şubat'ın ilk haftasına kadar olan süreçte özellikle ayın 15 ile 25 arasında çok güçlü bir şekilde kendini hissettirebilir Evet ay boyunca Mars yay burcunda olacak Mars ayın 25'ine kadar yay burcunda ee, Mars yayda aslında iyimserdir böyle neşelidir cesurdur daha maceracıdır ee, bunun size yansımaları olabilir tabii ki sosyal hayatınızda keyifli etkiler var. Yani sizi destekleyen arkadaşlar olabilir. Arkadaşlarla belki temaslarınız artabilir. Spor yapmak, fiziksel aktiviteler, işte biraz doğada zaman geçirmek, yürüyüşler yapmak, eski kafa denge arkadaşlarla bir araya gelip onlarla zaman geçirmek, geleceğe dair yeni projeler üzerinde hani biraz daha belki hevesle,